Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, Mim. Allah kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyumdur. O sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat'ı ve İncil'i de yine o indirmişti. Evet bu Furkan'ı da o indirdi.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 Ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. O sevarılacak yerin ebedi hayatın bütün güzellikleri Allah katındadır. De ki size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki altlarından ırmaklar akar.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 ve seher vakitlerinde o istiğfar edip yalvaranları görür. Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki başka ilah yok, ancak o vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dost doğru olarak buna şahittir ki başka ilah yoktur. Ancak o aziz, o hakim vardır. Doğrusu Allah katında din İslam'dır.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 Ki ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler. Halbuki sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar Ey kitabehli, gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Ey Kitabehli, niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz Kitab ehlinden bir grup müminlere indirilene günün başlangıcında inanın Sonunda da inkar edin.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 Beyti etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müştani, kimseye muhtaç değil, her şeyi ona muhtaçtır. De ki ey kitab ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki ey kitab ehli,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 Nasıl inkara saparsınız? Kim Allah'a sıkı bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yarışık şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına, dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlardınız da, o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra küfür ha, öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilmiştir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler.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 Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye, eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölüm yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre hazırlanmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse, kendisine ondan veririz.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 Peygamber size arkanızdan çağırıp dururken siz boyuna uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size gam üstüne gam verdi ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki o içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu.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 Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir.